Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün sizlere teknoloji sever bir yakınınıza, yani eşinize, sevgilinize, arkadaşınıza ya da kardeşinize alabileceğiniz hediye alternatiflerinden söz edeceğim. Yılbaşı arifesindeyiz ve bu videomun sizin için faydalı olacağını ümit ediyorum. Birinci hediye alternatifimiz Bluetooth takip cihazı. Bluetooth takip cihazları, kaybettiğiniz şeyleri bulmanıza yarayan küçük zımbırtılardır. Yani bunları cüzdanınıza, çantanıza ya da valizinize, anahtarınıza takıyorsunuz. Ve bu cihazlar telefonunuzla eşleşiyor ve telefonunuza sürekli olarak kendi konumunu gönderiyor. Böylece örnek veriyorum cüzdanınıza taktınız, cüzdanınızı kaybettiğinizde telefonunuzdan cüzdanınızın konumunu görebiliyorsunuz. Piyasada bir sürü marka model bluetooth takip cihazı var. Ben çok uzun süre bu Tile markasınınkini kullanmıştım. Gerçekten kullanışlı ve görüntüsü de güzel. Bundan memnundum. Sonra bu sene Apple kendi takip cihazını çıkardı. AirTag. Bunları kullanmaya başladım. Bu tabi Tay'la göre hani çok daha iyi ve e, güzel çalışıyor. Bundan da çok memnunum. Yani bu iki markayı kullandığım için, tecrübe ettiğim için her ikisini de öneririm. Ama tabi piyasadaki diğer markaları da bir araştırabilirsiniz satın almadan önce. İkinci hediye alternatifimiz Bluetooth kulaklık. Aslında Bluetooth kulaklıklar hani sadece bir teknoloji sever için değil, herkes için bence çok iyi bir hediye alternatifi. Önemli bir öğrenciyi düşünelim ya da toplu taşıma kullanan birisini düşünelim. Hani dışarıda, telefonda konuştuğunda, müzik dinlediğinde ya da video izlediğinde Bluetooth kulaklık kullanmak çok konforlu oluyor. Ya da mesela bir ofis çalışanını düşünelim. Çalışırken belki telefonda konuşacak ya da video izleyecek ya da bir online toplantı yapacak. Bunları yaparken de Bluetooth kulaklık kullanması yine çok konforlu oluyor. Bluetooth kulaklık tercihi yaparken yine piyasada bir sürü marka model var. Hediye alacağınız kişinin kullandığı telefonla Aynı marka kulaklık almanızı öneririm. Örneğin Apple kullanıyorsa o zaman Airpods ya da Samsung telefon kullanıyorsa o zaman Samsung'un hani bluetooth kulaklıklarından birini tercih edebilirsiniz. Şimdi telefonla aynı markanınkini kullandığınızda çünkü bunların bluetooth üzerinden eşleşmesi çok daha kolay oluyor ve çok daha stabil e, çalışıyorlar. Üçüncü hediye alternatifimiz çanta içi kablo düzenleyiciler. Yani bunlara tam olarak ne deniyor isim olarak bilmiyorum. Yani kablo düzenleyici diyorlar ama hani içine kablodan başka şeyler de koyuyoruz. O yüzden hani çanta içi zımbırtı düzenleyici falan diyebiliriz. Şimdi teknoloji seven insanlar çantalarında bir sürü ıvır zıvır taşıyorlar. Yani işte powerbank taşıyor, ne bileyim adaptör taşıyor, kablo taşıyor. Ondan sonra bir sürü ara aparatlar oluyor. Eğer video falan çekiyorsa işte kamerasını taşıyor, onun için SD kart taşıyor falan. Dolayısıyla bunların hepsi irili ufaklı bir sürü böyle cihaz, işte aparat falan. Çantada bir kaosa sebep oluyor. Çanta karman çorman oluyor. Bir şey bulamıyorsunuz. Bir de bunlar hani birbirine sürekli çarptığı için birbirine zarar veriyor. Özellikle kameraları falan korumak gerekiyor. Çünkü lensleri çiziliyor. Bu yüzden bu çantalar gerçekten çok kullanışlı oluyor. Piyasada bir sürü hani marka, model, bir sürü tarzda farklı kablo düzenleyici çanta bulabilirsiniz. Benim kullandığım bu ikisi var. İkisi birbirinden farklı tarzda. Şimdi bunun içinde bankım var, ne bileyim adaptörüm var, kablom var, e, harici belleğim var falan. Bu güzel daha düzgün duruyor. Bir de bu var, bu da biraz şekilsiz. Ama yine de kullanışlı bir şey. Bunun içinde de işte kameramı falan koydum. Bu servislik var. Böyle. Yani bunları kullanmasam hani bu bütün cihazlar çantada gerçekten çok karışık duracak. O yüzden çanta içi, kablo düzenleyici İyi bir hediye alternatifi. Dördüncü hediye alternatifi bilgisayar ya da tablet kılıfı. Biliyorsunuz bu doların artışından sonra hani bu teknolojik cihaza bir servet değerine ulaştığı için artık bunları korumak ve daha temiz kullanmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Doğrusu ben önce de hani cihazlarımı hep kılıfla kullanıyordum. Kılıfla kullanmayı seviyorum. Çünkü cihaza kılıf taktığınızda bir yandan kişiselleştirmiş oluyorsunuz. Tasarımları falan da çok güzel oluyor bazılarının. E bir de hem darbelere karşı korumuş oluyorsunuz hem daha temiz kullanmış oluyorsunuz Yani bir sürü faydası var. Dolayısıyla ben kılıfla kullanmayı çok seviyorum. Eğer hediye olarak kılıf tercih edecekseniz o zaman hediye alacağınız kişinin hani hangi marka model cihaz kullandığını biliyor olmanız lazım. Yani hangi marka model tablet kullanıyor ya da hangi marka model bilgisayar kullanıyor ki tam olarak ona uygun bir kılıf alın. E yine çanta da olabilir hani bunların içine koyabileceği böyle torba gibi gibi çantalar oluyor. Onları da alırken hani en azından cihazın boyutunu biliyor olmanız lazım. Yani e, ne kadar büyüklükte ki çantanın içine tam olarak sığsın. Piyasada bir sürü hani çanta, kılıf e, ya da işte o torba gibi olan şeylerden bulabilirsiniz. Bütçenize uygun herhangi bir şey tercih edebilirsiniz. Bence hepsi çok kullanışlı. Beşinci hediye alternatifi Powerbank. Powerbanklar gün içerisinde özellikle bütün gün dışarıdaysanız hayat kurtarıyor. O yüzden yani birisi bana Powerbank hediye ederse ben gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü gün içinde özellikle bütün gün dışarıda olduğunda Yanında da bir sürü cihaz taşımış oluyorsun. Telefonun oluyor, ne bileyim bluetooth kulaklığın oluyor, ondan sonra tabletin oluyor falan. Bunları çok kullandığında çat diye gün içinde şarjı bitebiliyor. İşte bu durumlar için Powerbank çok kurtarıcı bir cihaz. Powerbank e, seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç tane şey var. Bunlardan birincisi cihazın küçük ve yanında taşımaya uygun olması. Yani bunların bazı modelleri oluyor, çok büyük. Evet, bunlar cihazları daha çok kere şarj ediyorlar ama çok büyük ve ağır oldukları için yanında taşıyamıyorsun. Yani çantayı iyice ağırlaştırıyorlar. İkincisi, mutlaka ve mutlaka alacağınız Powerbank'ta Type-C girişi olsun. Üçüncüsü de hızlı şarj özelliği olsun. Benim kullandığım bu Baseus'un 1000 mAh'lık bu modeli. Alta linkini koyarım. Bundan gayet memnunum. Yine başka marka modelleri de araştırabilirsiniz. Altıncı hediye alternatifimiz ise akıllı saat. Eğer hediye için biraz daha yüksek bir bütçeniz varsa, o zaman akıllı saat veya akıllı bileklik çok çok güzel bir hediye bence. Ben 6 senedir akıllı saat, Apple'ın akıllı saatini kullanıyorum ve akıllı saat kullanmaya başladıktan sonra normal saat hiç kullanmadım. Yani dolayısıyla birisine hediye olarak akıllı saat alırsanız bu hediyeyi her gün kullanacağından emin olabilirsiniz. Çünkü bu benim telefonumla eşleşiyor. Sonra gelen bildirimleri buradan görüyorum. Ondan sonra telefon aramalarına buradan cevap verebiliyorum. Gelen mesajları okuyorum, buradan yine cevaplıyorum. Yani hayatımı kolaylaştırıyor gün içerisinde. E diğer taraftan günlük aktivitelerimi ölçüyor, uyku düzenimi ölçüyor. Onun dışında e, kanımdaki oksijen oranını ölçüyor. Yani aslında sağlık verileri için de gayet kullanıyorum. Hediye olarak akıllı saat tercih edecekseniz, hediye aldığınız kişinin kullandığı telefonla Aynı marka saat almanızı öneririm. Yani iPhone kullanıyorsa işte Apple Watch ya da Samsung kullanıyorsa işte Samsung'un akıllı saatlerinden birisini tercih etmenizi öneriyorum. Çünkü telefonla aynı markayı tercih ettiğinizde daha kolay ve daha stabil şekilde eşleşiyorlar. Dolayısıyla daha sorunsuz bir şekilde kullanıyorsunuz saatinizi. Evet, benim önereceğim hediye alternatifleri bunlar. Eğer sizin aklınıza başka fikirler geliyorsa yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.